Herkese selam. Bugün PUBG Mobile'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kendimizi tekrarda Power Creep'e Gelen giden var mı? Tam yine var. Ben tam bakamıyor o birisi var. Son mermi. Son mermi. Bitti. Başlık şu anda. Hadi bakalım yallah lobi bakalım daha lobiye dönmemiş şimdi döndü var lobiye Böyle şükür ve gördük ya. Buna bir hola çıksın. Hola düştüm. Lazer çıksın tamamdır. Hiç adamları lootlayamıyorum şu anda. Çünkü kötü konumdayım ben. <Gülüyor> Diğer kankiyataları nerede? Bu ne oluyor lan mouse'a? Ya. Ya. <gülüyor> Lan, nereye sıkıyo lan bana lan? <Gülüyor> oyun baya gidiyoruz şu anda nereye gidiyorsun sen nereye nereye yerini söylesen tamam nereye gitti nereye gitti de belli değil orada bir tanesini kayın üstünde hadi dobi deri dobi arkadan gelme ihtimali var mıdır her şey olabilir şu anda nereden gelebilirler Burası bak, mesela yalda lobby, yalda lobby. Gazer hadi görüşürüz hadi lobby. Uzaktan biri sindirir Yapma be, yapma be adam arkalamış ya. Bakalım ne kaslarımız var. 1499'dan 1500 yapamadık. Anamlar bir saatten beri yanımızdaymış. Yani hiç sesli çıkamadılar ha. Çaktırmadılar da kendilerini. Taki son oyuncuyu öldürene kadar. Yapacak bir şey yok. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Herkes iyi oynar.